Rüyada abiye görmek ne demektir? Rüyanızda abiye gördüyseniz, beklediğiniz bir haberi alacağınıza, uzun bir abiye gördüyseniz, beklediğiniz bir hayalin gerçekleşeceğine, uzun bir hayata, kalabalık bir ortama gireceğinize, uzun zamandır sevdiğiniz biriyle kavuşacağınıza, bekarsanız evliliğe, evliyseniz bir çocuğa, gördüğünüz abiye kısa ise yakın bir zamanda sürpriz olacağına, koyu renkli bir abiye gördüyseniz, sakin anca hırslı biri olduğunuza işaret eder. Rüyada abiye denediyseniz bazı kararlarınızın olumsuz sonuçlanacağına, evlilik veya arkadaşlıklar konusunda dikkat etmeniz gerektiğine, birilerine danışmanız gerektiğine, yoksa sonunda pişman olabileceğinize, kötü bir haber alacağınıza, bir üzüntü yaşayacağınıza, sağlık sorunlarına, sonu iyi olmayan bir beraberlik yaşayacağınıza işaret eder. Rüyada abiye giydiğinizi gördüyseniz kalabalık bir ortamda bir törene katılacağınıza, kısmetinizin karşısına çıkacağına ve Evlilikle sonuçlanacağına, önemli kararlar alacağınıza, ancak dikkatli ol olmanız gerektiğine, pişman olabileceğinize, abiye uzun ise evliğinizin mutlu ve uzun süreceğine, eski ancak koyu bir abiye giydiyseniz evleneceğiniz kişinin size uymadığına, evliyseniz problemler olacağına, abiye kırmızı veya sarı ise zor günlere işaret eder. Çok canlı renkli bir abiye gördüyseniz mesleğinizde yükseleceğinize, şöhrete kavuşacağınıza, yeni insanlarla tanışacağınıza, para geleceğine, mor bir abiye, sıkıntılara, sarı bir abiye, sağlık sorunlarına işaret eder. Rüyada beyaz abiye giydiyseniz birinden yakın ilgi göreceğinize, hayatınıza iyi bir kısmet bulacağınıza, iyi bir evliliğe, beklediğiniz bir hayalin gerçekleşeceğine, sevineceğiniz bir haber alacağınıza, anne olacağınıza, başkalarını da mutlu edeceğinize işaret eder. Rüyada siyah abiye giydiğinizi gördüyseniz sıkıntılı günlere, bu sıkıntı içinde önemli bir karar alacağınıza, abiye uzun ise sıkıntılı günlerin uzun süreceğine, eski hayatınızı arayacağınıza, hırslı bir kadın olduğunuza, eşinizin başka bir kadına aşık olabileceğine önemli bir hastalığa işaret eder. Rüyada eski abiye giydiğinizi gördüyseniz hayatınıza yanlış kararlar aldığınıza ya da almak üzere olduğunuza, çevrenizdeki biriyle aranızın bozulacağına, bir yakınınızı ziyaret edeceğinize,